Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı TETE geometri soru bankası kitabında ikizkenar kenar üçgen konusundaki gizli ikiz kenar testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Gizli ikiz kenar testi. Ne demek gizli ikiz kenar? İkiz kenarlıklar bazen soruda bize direkt verilmeyebilir. İkiz kenarlığı biz bulabiliriz. Bakalım nasıl bulacağız? Sorularda tabi değişik yöntemlerle bulabiliyoruz. Açıya dalmak bunlardan en önemlisi diyebiliriz. Evet, ABC üçgen CD açı ortay vermiş. Paralellik, paralellik ve açı ortaylık olduğunda genelde Z'ye dikkat edin arkadaşlar. Bakın Z'den dolayı burası da çizgi açısı mı etti? Evet. Yani şunlar birbirine eşit oldu. X artı 3 eşittir 2X oldu. Böylelikle 3 eşittir X mi oldu? Aynen öyle. Örnek 1'i 3 bulduk. Geldik örnek 2'ye. E bak açı ortağılık verilmiş. Başka da bir şey yok. Verilenlere göre A, B kaçtır diye soruluyor. E yapacak bir şey yok. Açıya da alalım. Alfa alfa diyelim. Alfa 90 90'da olunca beta yani alfa ile betanın toplamı 90 derece. E hocam. Bu ters açıdan beta takıldık kaldık. Bir de burada bir dik üçgen var. Buradaki dik üçgende de alfa 90 ise burası da beta değil midir? Evet. Şurası da beta oldu. Aa burada çıktı? Bir ikiz kenar üçgen çıktı şuradakinde. Hemen şunu yazalım. O zaman burası 5 ise burası da 5'tir. Ve benden Ali Bey uzunluğu istemiyor. Toplamda bu uzunluk kaç yapar? 9 yapar. Yani cevap 9 oldu. Geldik örnek 3'e. E ne yapacağız? Açı verilmiş açılara da alacağız. Hemen dalalım. Alfa 90. Beta demeyelim. Alfanın iki katı var burada. Alfa'lı bir şekilde yazmaya devam edelim. Hocam burası alfa 90'sa burası 90'a tamamlayan açısı 90 eksi alfa mıdır? Evet. 2 alfa 90'sa burası da 90'a tamamlayan açısı 90 eksi 2 alfa mıdır? Evet. E alfa ile 90 eksi 2 alfa yan yana geldi. Hop. Şu ikisinin toplamı ne yaptı? Hocam alfa ile 90 eksi 2 alfanın toplamı 90 eksi alfa yaptı. Aa. Şuradaki açıyla şuradaki açı? 90 eksi alfa 90 eksi alfa. İkisi kenar ne oldu o zaman. Şunlar birbirine eşit olduğundan. Yani şu kenarlar birbirine eşit olacak. E o zaman burası 5 ise burası da 5'tir. 4 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden cevap 3 üç çıkar. Yani x'i 3 üç buluruz. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Açılar verilmiş. E, açıları yazalım o zaman. Hemen ne yapıyoruz? Alfa alfa diyelim. Şuraya da beta beta diyelim. E sonrasında ne yapacağız? Bak şuradaki üçgende iki açı yan yana geldi mi? Geldi. Hemen iki iç açının toplamı bir dış açı. Alfa ile beta'nın toplamı burası alfa artı beta. Hocam şunda da şunu toplayıp buraya yazayım mı? Gerek yok. Dikkat et şurası da alfa artı beta, burası da alfa artı beta. Yani bu bir ikizkenar üçgen çıktı. E o zaman burası 10sa x de böylelikle kaç olmak zorunda? 10 olmak zorunda. Yani örnek 4 10 çıktı. Geldik örnek 5'e. Açı verilmiş. DBC açısı alfa iken BAC açısı iki alfa verilmiş. E o zaman açılara dalalım. Hocam alfa beta dalmayalım beta'ya demeyelim çünkü alfa'nın 2 katı var burada. O zaman burası alfayken burası nedir? 90'a tamamlayan açısı. Bak tamam 90 ya. 90 eksi alfa kaldı. E sonra ne yapacağız? Hocam şu üçgenden de yazabiliriz aslında ama e, şu büyük üçgenden yazalım. 2 alfa 90 ise burası da 90 eksi 2 alfa diye midir? Şu ikisinin toplamı 90 olacağından. E burada 2 iç açı 1 dış açı. Hemen 2 iç açı 1 dış açıdan şurası 90 eksi 2 alfa ile alfanın toplamı 90 eksi alfa mı yaptı? Evet. Ana şu üçgen ne oldu? İkiz kenar oldu. 90 eksi alfa 90 eksi alfa. Dolayısıyla şurası 15 ise burası da ne olmak zorunda? 15 olmak zorunda. Bir kenar 15, bir kenar 17, bir dik üçgende 8 15 17 üçgenden diğer kenarda kaç olur? 8 olur. Yani x'i böylelikle 8 bulduk örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Şimdi burada açıla verilmiş ve 3 4 verilmiş. Arkadaşım ne var burada? 40 90 e burası 90'a tamamlayan açısı 50 derece. A 50 50. Burada ne çıktı? Bir X kenar çıktı. Hemen yazalım şunu. Burası 7 ise burası da kaç oldu? 7 oldu. E hocam x kenar tabanına ait yüksel, yükselim diye bir şey yok. Taban yok ki burada. O zaman açıları yazmaya devam edelim. Hocam burası kaç derece? Ters açıdan dolayı burası 40 derece. E 50-90 ise burası da 40 değil midir? Evet şurada da bir ikizkenar kenar çıktı şuradaki üçgende. E 40-40 olduğunları 3 ise burası da 3 mü oldu? Evet. ADE üçgeni ikizkenar kenar üçgendir. ADE. Doğru mu? Doğru. ABC üçgeni ikizkenar kenar üçgendir. ABC de x kenar üçgendir. üçgendir. 7'ye 7 gördüğünüz üzere. Doğru. BD uzunluğu 11'indir. Şuradaki uzunlukta 10 çıktı doğru mu? Bu da doğru. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Hepsi doğru oldu. Yani cevabımız 1-2-3 yaptı. Örnek 6'yı da 1-2-3 bulduk ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda açı kenar eşitliği ile ilgili kazanın testinin çözümünde. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.